Rivayetçiler tarafından şöyle rivayet ediliyor. O şehir Edirne, karşısında bir tepe vardı. O tepeye sıklıkla Hz. Hızır aleyhisselam gelir ve o yerlere Müslüman cinler dahi gelirdi. Ne zaman onlar o tepeye gelse Hz. Hızır aleyhisselam da o tepede olurdu. Müslüman cinlilerden Minüçehir isimli Hz. Süleyman'ın cini dahi Hz. Hızır aleyhisselamı görmeye geliyordu. Derken o esnada askerler eşliğinde bir Adem evladı Mehdi elleri bağlı yukarıdan aşağı indi ateş içine. Elleri bağlı kelepçelenip hapse atıldı. Minüçehir anında oraya giderek o kutlu şahsa Mehdi'ye erişip onu kaptı ve Hz. Hızır'ın katına getirdi. Hz. Hızır o kutlu şahsı Mehdi'yi görünce şöyle söyledi. ''Ey kutlu şahıs Mehdi, dert etme. Bu zamanlarda sana ölüm yoktur. Ta ki su gözüne ateş gibi görününceye kadar sana ölüm gelmeyecek. Ölümünün alameti budur. Şimdi vazgeçme, tebliğine devam et.'' Kutlu şahıs, Mehdi, Hz. Hızır ve Minüçehir Edirne'deki o tepeye oturdular. Şehre bakıp yanan ateşi seyrettiler. Zaman halkası tamamlanmadıkça Kaim Mehdi zuhur etmeyecektir. Şöyle arz ettim, zindan gaybeti halkasının hapis süresinin tamamlanmasına dair hüküm ne kadardır? Şöyle buyurdu, 10 bin. Kaim Mehdi'nin zuhurundan önce bir kufe'de diğeri de Basra'da olmak üzere Hz. Ali'den Gaib Mehdi'nin beraatine dair iki yazı, bildiri okunacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden Hz. Mehdi'nin zindan gaybetinin 10 bin yıl olarak ilan edileceğini bildirmiştir. Yaklaşık bin yıllık Gaybet-i Numani kitabında Hz. Mehdi'nin zindan gaybetinin 10 bin yıl olacağı Hz. Ali kaynaklı hadislerle günümüze kadar ulaşmıştır.